Arkadaşlar merhabalar sizinle birlikte bir soru çözeceğim. Bu soruda bir yerlerden size tanıdık geliyorlar. Evet MSU sınavına girdiniz ve çıktınız. Ben de MSU sorularını gördüm ve şu yorumumu yapacağım size. Önce yorumumu yapayım ondan sonra soruyu çözeceğim size. Gençler ÖSYM'i artık birbirini tekrar eden soruları çok soruyor. Yani ben bu sınavda onu gördüm. Matematikte geometride bunu gördüm. Aynısı demiyorum. Bak benzerleri hani aynı şeyin laciverti diyoruz ya. Aynı şeyin lacivertini önümüze koymuşlar. Mavi'nin laciverti şeklinde gelmiş karşımıza. Mantık aynı. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum. Son 5 yılın ya da 10 yılın ÖSYM soruları. 10 yıl da çok eski oluyor ama. Son 5 yılın ÖSYM sorularını mutlaka mutlaka çözün. TYT'ye girecek arkadaşlar. Son 5 yılın MSU sorularını da çözsün. Çünkü MSU'daki soruların benzerleri de TYT'de çok karşımıza çıkıyor. Ya da AYT'de çok karşımıza çıkıyor. Bu sınavda ben bunu gördüm. O yüzden lütfen... Yani dikkate almayan arkadaşlar yani bu zamana kadar hep söyledik söylediğimiz şeylerin dahilinde de geliyor çoğu şeyler. E, o yüzden şiddetle yani çok şiddetle tavsiye ediyorum. Lütfen ama lütfen son 5 yılın ÖSYM sorularını çözün. Zaten ben de bunun çok faydalı olacağını düşündüğüm için SML Hoca ile birlikte biliyorsunuz veri yayınlarından neyi çözdük? Son 5 yılın TYT ve MSY soruları kitabı vardı bir de AYT kitabı vardı onları çözdük. Ya biliyorum bunun size faydalı olacağını biliyorum. Faydalı olmayan hiçbir içerikle karşınıza gelmedim ve gelmeyeceğim de. Hani boş beleş işlerle karşınıza gelmeyeceğim. Ben ders kanalıyım. Dersle ilgili öğrencilerin faydasına ne yapam gerekiyorsa onu yapıyorum. Ve boş işlerle karşınıza çıkmıyorum. Ve bundan sonra da böyle devam edecek. Evet bir soru. Bir soru beraber yapalım. Şimdi alanları 15 ve 18 birim kare olan dikdörtgen biçimindeki karton ile İki karton ile dikdörtgen biçimindeki iki karton ile bir kare kartondan kare oluştur. Karenin kenar uzunluğu nedir ya da alanı nedir diye bir soru. Arkadaşlar dikdörtgen ve kare konusunu hem konu anlatımında hem de tekrar kampında anlatırken ben ne dedim? Her zaman ağzımda şu cümle çıktı. Dedim ki dikdörtgen ve kare konusunda ÖSYM çarpanları ayırmayı kullanmayı çok seviyor kardeşim. Dedim mi demedim mi? Aç dinle. Ya da tekrar kampını aç. Dinle. Orada da hep onu söylüyorum. Bak ÖSYM'nin dikdörtgende sevdiği tarz bu. Ha normal klasik dikdörtgen sorusu kale sorusu da sorabilir. Ama ÖSYM bu ara buna taktı. Çarpanları ayırmayı kullanacaksın. Evet elimde iki tane karton var. Biri 18 biri 15. Hocam ben o iki kartonu şöyle koyarsam. Birini böyle koyarsam birini böyle koyarsam bu kare olmaz ki. E, bu kare olursa şu büyük kare olmaz ki. O zaman nasıl koyabiliriz? Bak ilk etapta bile geometrik düşünce tarzını kullandırmış. Ölseye mi? Bak şöyle bir kare. O zaman ben kare içinde kare elde etmek istiyorsam dikdörtgenlerden bir tanesi böyle olacak. Bir tanesi de böyle olacak kardeşim. İşte şu bir kare büyüğü de bir kare olacak arkadaşım. Ancak bu şekilde. O zaman küçük olan mesela bu. Hocam bunun alanı 15. Bunun alanı da kaç olsun? 18 olsun. Şimdi arkadaşım bu bir kare ise şu kenar x, x, x x diyebiliriz. Sonra hocam şunun alanını kullanacağım. 15. E bunun alanı 15 ise şunun da şunun çarpımı 15 olması için buranın 15'i 15 bölü x olması lazım. E bu bir kareydi. Şurası x burası da x. Burası x artı 15 bölü x. Burası da x artı 15 bölü x olacak. Yani buraya da 15 bölü x kaldı. Dikkat et. Burası da x artı 15 bölü x. x artı 15 bölü x. Hatta burası x kare artı 15 bölü x yaptı. Şuradaki uzunluk. E hocam şu 18'i kullanmadık. Bak 18 alanı da neye eşittir? Şu kenarla. Şu kenarı çarptınlar. Yaz işlemi. Yazalım. x kare artı 15 bölü x çarpı 15 bölü x neye eşit olacak arkadaşlar? Neye eşit olacak? 18'e eşit olacak. Tamam. Şimdi şunu da şunu çarp bakalım. 15 x kare artı 225 Bölü x kare eşittir 18 ya. Eşittir 18 x kare mi yaptı? Evet. Buradan 225 eşittir 3 x kare mi yaptı? Evet. Buradan da böl bakayım. 225'i 3'e bölsek 3 kere 75 mi yapıyor? Aynen öyle. x kareyi 75 bulduk. x de böylelikle kök 75 çıkar. Bu 25 çarpı 3 olduğundan 5 kök 3 çıkar. Arkadaş x'i 5 kök 3 bulduk. Bak burası 5 kök 3. Hocam burası 15 bölü x. Şu 15 bölü x yani 5 kök 3. Şunlar sadeleşse 3 kaldı, 3 bölü kök de ne eşit oldu? Kök 3 eşit oldu. O zaman burası da kök 3 oldu. Karenin bir kenarı kaç yaptı o zaman? 6 kök 3 yaptı. Evet gençler, karenin bir kenarı 6 kök 3. Alanını sorarsa 6 kök karesi gibi. Aslına baktığınız zaman geometriyi ilk etapta nerede kullandık arkadaşlar? En başta şu büyük kare ve küçük kare şeklinde düşünürken kullandık. Geri kalanı ne? Geri kalanı Görüyorsunuz çarpanlar ayırma ÖSYM tyt'de de aynı şeyle karşımıza gelebilir mi? Evet arkadaşlar Son yıllarda bunu buna takık Ya bangır bangır hep söyledik Dedik çarpanlara ayırmayı Kullandırırlar alın işte çarpanlara Ayırmayı kullanmış daha ne diyeyim Bunun gibi sorularla yine karşınıza Büyük ihtimalle gelirim arkadaşlar Şimdilik bu dikkatimi çekti Ve bununla ilgili böyle bir şey Paylaşmak istedim Dediğim gibi boş şeyler paylaşmayı sevmiyorum Biz ders kanalıyız ders ders ders daha sadece bir şey yok ama videonun başında da söyledim son 5 yılın sorularını mutlaka ama mutlaka çözün mantığını anlayarak çözün bu son 5 yıl sizin tyt'deki netlerinizi ya da aYT'deki netlerinizi en az ya bilmiyorum da ya şu an belli bir seviyeye geldiniz mutlaka ama mutlaka arttır Mutlaka mutlaka arttırır. Çünkü tanıdık sorularla karşılaşacaksınız. Çok faydalı olacak sizin açınızdan. Gençler bu video bu kadar. Söylediğimiz şeylerin dışında çok fazla şeylerle karşılaşmıyorsunuz geometride. Ee, bu arada şu anda MSY sınavından çıkar arkadaşlar. Kötü geçmiş olanlar vardır. Şu vardır bu vardır. Hiç kafanızı takmayın. İyi geçmiş olanlara helal olsun. Kötü geçmiş olanlar da siz ilk adımı attınız. Hayırlısı olsun. Siz artık TYT'ye girerken daha rahat bir şekilde gireceksiniz. Bunu da çünkü bir süreçten geçtiniz. MSU gibi bir sınava girdiniz. Bundan sonraki sınavınız emin olun daha rahat olacak. Bu rahatlık da size yani bayağı bir ön plana çıkaracak. Ama şu TYT, MSU son 5 yılın bir de AYT sorularını da çözmeyi lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. Her dikdörtgen çözüşümde diyorum çarpanlar ayırmayı ÖSYM'nin tarzı diyoruz geliyor. Matematik sorularına da baktım. Geometri sorularına da baktım. Aynı değil ama aynı şeyin ile çok karşılaştım arkadaşlar. Ee, artık siz ya şurayı geliştirin diyorum ya yani şurayı siz geometri ya da matematik yapmak istiyorsanız aynı sorularla karşılaştığınız zaman aynı soruyu tabii ki yaparsınız ama mantığı aynı soruları e, anlayabilirsiniz. O yüzden buranızla yani kafanızı kullanarak da işlemler yapacaksınız. Onun için de çözümler tabii ki çok önemli. Lütfen ama lütfen. Şu işi Güzel bir şekilde halledin. Bundan sonrasında kafanıza takmayın. Çok güzel işler yapacaksınız. Buna eminim. Şu an bir aksilik yaşayan bazı arkadaşlar vardır. Kafana takma. Yola devam. Çok güzel işler yapacaksın. Geometri de full ya da full yakın yapacaksın zaten. Hiç merak etme. Buradan çıkaracağın ders çok önemli. Hadi bakalım. Şu TYT, MSU, AYT son 5 yılın sorularını mutlaka mutlaka çöz. Bu tavsiyemi de sakın ama sakın unutma. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.